Arkadaşlar 18 Mart çok yaklaştı. Ben de onunla ilgili e, bugün bu video için bir tane resim hazırladım. Şöyle hemen gösteriyorum. Bakın. Arkadaşlar mesela buraya e, şehitlik falan çizdim. Çanakkale geçilmez diye yazdım. E, Türkiye Cumhuriyeti yazdım. Şöyle. Evet bilgisayar kaç gözüküyor yazılar. Sonra buraya da bir şeyler yazdım. Öyle. Bakın. Şu şekilde. Ee, hazırladığım 18 Mart ile ilgili resmi beğendiyseniz, kanalımın tartışma kısmından bana yazabilirsiniz. Ee, yorumları açtığımda birazcık sıkıntı oluyor da. Yani açamıyorum daha doğrusu. Şehitliği çizdim. Ve buraya da bir tane deniz çizdim. Şurada. Mavi olan evet bazı renkler soluk soluk çok belli olmuyor ama bence iyi oldu arkadaşlar zaten ben harita ha, çok güzel harita çizerim çok, çok güzel çünkü haritası çizerim şöyle evet arkadaşlar tekrar söylüyorum e 18 mart ile ilgili bu hazırladığım resmi beğendiyseniz tartışma kısmından yazıp videoma like atabilirsiniz ve kanalıma da abone olabilirsiniz. Bay bay.